Herkes konuşsun diyorlar, ha, liderler. konuşacağız, işte vatandaş konusunda, biz de vatandaş konusunda geldik. Sorduğun soruya göre cevap vereceğim. Yok, nasıl gidiyor ülke, memleket? Ülke Soru on yok. numara. çok, çok güzel. Ha. Mesela? Aç abi. Aç abi! Ha? Ülke on numara, nasıl on numara? Bir anlatın yani. Biz bilmiyoruz bu işleri. Abi ülke çok güzel, Ülken, ülkenin ekonomisi de çok güzel. Hiçbir sorun yok. Yok. Vatandaşın geçim derdi yok. Hayır, hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam, Sıkıntım var diyenin elinde 15 milyarlık te cep telefonu var. Evet. Ben Denizbank'a gittim, adam 45 milyara para çekti, gitti cep telefonu aldı. Hangi telefonu aldı? Ampon aldı, böyle nah, eşek nalıkada kaldı. Başımız Onu götürdü başımız dedi, başımız dedi başımız. ki ben telefon alıyorum. Ama Eyvallah. ondan sonra diyor ki işte Türkiye'nin ekonomisi şöyledir böyle bir. E ya senin gibi insanların yüzünden bozuldu. 15 milyon o telefon aldığı için bozuldu öyle mi ekonomi? Tamam. Teşekkür ederim. Onun telefonu aldığı için. Onda peki Türkiye'nin telefonu var mı? Şey Vestel var. Vestel Türkiye üretiyor değil mi? Ee, onun yedek parçalarını, malzemelerini Yüzde yurt dışına geldiğini biliyor musunuz peki? Hayır hepsini Türkiye üretiyor. Hadi canım. Hepsini Denizli'de Zorba İnşaat üretiyor. Türkiye'de siz çip üretindiğini hiç duydunuz mu? Çip üretiliyor mu? Çip üretiyor, üretiyor. üretiyor. Öyle mi? Çip üretiyor. Bak o zaman biz bilmiyoruz onları. Bilmiyorsunuz. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. İyi günler.